Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 41'deki son paragrafta kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ee, yani en son bize şey anlatıyordu. Bu itikadın dayandığı, yani doğru itikad nedir? O bağlamda. Son paragrafta kalmıştık. Hemen edare nazarahu fi aceibi hâdihil mezkurâti min khalqil ardayni ve semavati işte kim düşüncesini yoğunlaştırırsa yani yukarıda zikredilen harikulade şeyler üzerinde yani nereden anlatılıyor, hangi bağlamda anlatılıyor bunlar işte iki yer iki yerden kastı yani yeryüzüdür muhtemelen öyle tahmin ediyorum yeryüzünde var edilen, yerlerde ve göklerde var edilen o zikredilen güzelliklere bakınca insan bunun üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırır, yoğunlaşan bir kimse ve bedai'i tutratil hayvanati ve nebatati işte bu çiçekle şey çiçeğin, böceğin yani bitkilerin, hayvanların o eşsiz fıtratları hakkında düşünürse ve seyiri meştemelet aleyhil ayatul afaqiyyetu vel enfusiyyetu yani böyle ne diyelim diğer işte, afaki demek yani insanın dışındaki deliller ayetler enfusi derken de insanın içindeki, insandaki deliller bunları kapsayan diğer güzellikleri düşünürse Tekavlihi Teala, Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Yani burada enfesi delillere delile örnek olarak getiriyor bunu. Walakat khalakn el insane min sülalatin min Yani biz insanı böyle çamurdan gelen bir dölle bir suyla yarattık sonra dalalnahu nutfe'n fi sonra onu böyle sağlam bir yerde e, kıldık yani bari lütfen lütfen meni spermi demek sonra halakna halakna'n nutfe' te alaqatan sonra bu e, spermi pıhtılaşmış kana veya embriyoya Dönüştürdük. Fa halak nel alakada muvqaten bu e, pıhtıyı embrioyu embriyoyu et parçasına dönüştürdük, kıldık. Fa halak nel bu et parçasına kemik giydirdik. Yani içinde içinde kemik yarattık. Artık e, her şey söylenebilir burada. Fa kesenel idama Sonra bu deli kemiğe de et giydirdik, tüm e'nşetme halkın ahkara sonra bambaşka bir şeye dönüştürdük. Ve Tebaarik Allahu Ahsenul Khaliqine, yani yaratanların en iyi olan Allah ne kadar yücedir. Vakit Bayal Allahu Teala Yin Allah Teala buyunmuştur ki senüliy senüliyhum seyehu ayatina fila Faihfifus biz onlara ayetlerimizi Delillerimizi göstereceğiz nerede işte dış dünyadaki ve iç dünya dünyalarındaki Hatta yetebeği yeni onlara açık olsun diye apaçık aşikar olsun diye nedir o en hakku hakkı olan nedir? O apaçık olsun diye. yetfi bir Yani sana Rabbin yetmiyor mu? Ennehu ala kulli şeyin şehid. O her şeyi görendir. Yani her şeyin nasıl olduğuna şahit, şahit olandır. diye ifade ediyor. Evet hocam sen bir şey mi söylüyordun Kadir hocam? Yok hocam. Eyvallah. Şey sadece o Arzıyne diye oku, okumamız daha iyi olur hocam yukarıdan. Yine Yerler diye. ve gökler hmm. bin var. sanki şey Hı. mi? Cem ve Müzekker Salim yapmış gibi mi hocam? Evet çünkü şeyin evet. öyle çoğulu arzın bir çoğulu Cem'im Müzekker Salim olarak geliyor yani. Hı. Çok Arzı enteresan hocam. Yani. Normalde arz mühendis bir isim evet. değil mi hocam? Şey e, ha, o semai mühendis biliyorsun o da emin olamadım. Bir bakayım dedim, çoğulu Arzune şeklinde bir çoğu doğru. geliyor. Yok, şey şey hocam. Evet, evet doğru hocam. Semai Mühendis ama çoğulu Erazin ve Arzune şeklinde geliyormuş. Doğru. Yani, e, hocam, yani böyle kural dışı e, kullanımlar bayağı var. Yani müellifler de sağ olsunlar bu tür şeyleri kullanımları pek seviyorlar. <gülüyor> De biliyorsun genelde Kur'an-ı Kerim'de de semavat ve arz diye geçer. Arz tekildir. Aynen. Aynen, Hatta şu yani, an dünya düzcüler de onu söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> arz o, da, o da o da, o da hocam. <gülüyor> evet. Yani şey de hocam bazen ya gerçekten bu tahkik işi çok zor bir iş. Tamam. Yani bakıyorsun birisi öyle okumuş, birisi böyle evet, okumuş. Evet yani orada da şeyler olabilir aslında farklılıklar olabilir yani evet Adem Hoca da teşrif etmişler ona da hoş geldin diyoruz ee, evet. ve fi kulli şeyin lehu şahidû yedullu ala ennehu vâhidû yani her şey her şeyde yani Allah'a şahitlik eden yani Allah'ın var olduğunu gösteren şeyler vardır ki bu da neye delalet eder? Onun bir tane olduğunu delalet eder. elcehu cehu zelike ilel hukmi bi enne hâzihil umûrel adibete yani burada şu hükme sığınıyor diye anlıyorum. Nedir? Bu, bu gerçekten güzel mükemmel işler ma hâzihil terâtibil muhkemetil garibeti gerçekten çok ilginç sağlam bir ne diyelim sıralamalar, düzenlemeler nizamlarla birlikte devam eden bir şeye işaret ediyor veya bunu anlatarak veya buna sığınarak Allah'ın bir olduğunu ispatlamaya çalışıyor gibi bir anlam çıkabilir buradan la yestagni kullüm <gülüyor> minha yani bu ne kadar şey varsa etrafımızda gördüğümüz ne kadar mahlukat ne kadar varlık varsa bunlar müstani olamaz. Yani ne müstani olmamak yani hiçbir şeye muhtaç olmamak. Ansani'l evcedahu minel ademi. Yani yokluktan yaratan bir yaratıcıdan müstani olamaz. Yani mutlaka hepsi bir yaratıcıya muhtaçtır. Ve an hakimin yani şöyle hikmetli bir yaratıcıdan müstain olamaz. Nedir o? Rattabehu ala kanunil. Yani her şeyin varlık yasalarını tabir ise yani bu ben bu tabiri de Şaban Ali Hoca'dan öğrendim, öğrendim. Varlık yasaları bence güzel bir tabir. Yani varlığın işletildiği yasaları koyan bir hikmetli yaratıcıdan. Ki evda'a fihi funûnen minel hukmi. Yani böyle çeşit çeşit her şeyin kendisine has böyle hikmetli olarak kuralını koyan hakin bir yaratıcı. Hiç kimse bundan müstahil olamaz. Ve de işte Allah-u Teala'nın koyduğu bu varlık yasalarına göre derece kullul ukalâ'u yani bütün akıllılar buna göre ne diyelim derece derecedir. İlla yani ben bunu dikkat çekme edat olarak anladım. Men la ibarata bi mukâberatihi keba'di min minessüfahâ'i yani bu kadar güzellikler dururken yani bu güzelliklerin bir intizam halinde olmasını sağlayan bir yaratıcı varken işte böyle gerçekten aşağılık olan adamların işte dehriler gibi bu aşağılık adamların e, kibirlenmelerine hiçbir kıymet, ehemmiyet verilmez. Hiçbir derde yoktur. Burada. Ve innemen kufr Şimdi burada küfür çeşitlerini yani Allah'a inkar çeşitlerini burada ifade edecek. Bazıların küfürleri şöyle diyor. Nasıl? Bil-iştiraki. Yani şirk yoluyla bazı insanlar ne yaparlar? Küfre giderler. Haythu yani ma Allah ilahen ahara. Yani Allah'ın yanında başka bir ilaha da dua ederler kulluk ederler. Yani dua, kulluk kelimesiyle eş anlamlı kullanıldığı yerler de var. Yani şöyle kurallar var ya, tam ifadelerini bilmiyorum ama yani parçayı söylersiniz, bütünü kastedersiniz. Yani bu parçalar da öyle anlamlı parçalardır. Öyle bir şeydir ki yani direkt bütün yansıtan parçalardır. E, dua da işte kulluk bağlamında e, böyle bir parçadır. Buna e, işaret ediyor diye düşünüyorum. Yani işte ne dedi? İnsanların küfürleri çeşit çeşittir. Kimisi şirk yoluyla. Yani Allah'ın yanında başka bir ilaha da dua ederek, kulluk ederek yapar. Hızlı gidersem uyarın arkadaşlar beni. Ne gibi? abedetil asnami. Kutlara tapanlar gibi vesa'ir ve seni yine minel enami yine insanlardan başka kutçular gibi yani putçuluğun da farklı versiyonları var yani onlar gibi diyor. burada şeyde de ayırıyorlar. yani en yüce ilah Allah Teala işte ona ulaştıran aracılar bunlara henoteist diyorlar. Yani bunlarda gene bir tanrı fikri var. Bazılarında da, yani böyle bir yüce tanrı şey yok, fikri yok. Başka başka tanrılar var. Onlara da politeizm diyorlar biliyorsunuz. Ve bir kısmının küfrü de şöyledir. Bi nisbeti ba'dil havadisi ila gayrihi ta'la kel mecusi yani mecusiler gibi bazı gerçekleşen şeyleri bazı olayları Allah'tan başkasına nispet etmekle küfre girenler vardır. Kim gibi? Mecusiler gibi. Yani havadis deyince burada, yani direkt başlı başına bir varlıktan öte, yani eylemsel bir süreci ifade ediyor. Yani onu burada belirtmek lazım. يَسِبُونَ الشَّرَّ ila ظُلْمَةِ اَهْرِمَا Mesela işte kötülüğü neye nispet ediyor bunlar? Ehrime'nin zulmüne veya karanlığına. Zulüm, zulmet. Bak ikisi birbirine çok yakın ilişkilidir. Yani karanlık ve zulüm. E şimdi hakikaten bu kelimeler özenle seçilmiş kelimeler. Öyle düşünüyorum bak. Yani hak, hak açığa çıkarılması gereken bir şeydir. E yani küfür de hakkın üstünü örtmektir. Yani en büyük küfür de işte zulümdür. Zulüm de ne karanlık. Karanlıktan aile şey olur mu? Hakkın hakikatini söylerken. Ee, yani böyle bir e, ne diyelim bir anlam sistematiği var. Her kavramın kelimenin arasında. Yani gerçekten insan bunları gördükçe daha da bir zevk alıyor. Daha da bir hoş. Yani bu aynı zamanda insanın sistematik düşünmesini de kuvvetlendiren bir şey. Bunu her zaman tavsiye ederim. Yani o kavramların kökenlerine etimolojilerine her zaman değer verin. Ee, yani insanın ufkunu çok açıyor yani. Kadir Hocam sen bir şey demek ister misin? Hocam genelde arabayla, e, kelimeler dediğin gibi somut kültürden geldiği için somut bir anlamdan e, soyut anlama geçiş var. Hakikaten o somut anlamı bilmek çok güzel zenginlik katıyor. Yani akıl mesela bir deveni ipini, deveyi bir yere bağladığımız ipe veriliyor mesela. Hı hı. Ee, onun gibi e, çok güzel bir şey bence söyledin. Bu kök anlamlarındaki o somut anlamdan bilmek, soyut anlamı daha böyle zenginleştiriyor, güzelleştiriyor yani. Aynen yani bir anlamda bu kavramlar bize şeyi de gösteriyor hocam sanki. <gülüyor> yani Allah'la nasıl bir ilişki kuracağımızı da gösteriyor. Hı hı. Yani şimdi burada, e, ya ben benim yorumumdur bu. Allah e, bizimle insanca konuşuyor. Hocam. Allahça konuşmuyor. İnsanca konuşurken de aslında bu tür mecazlardır, e, kelime oyunlarıdır hocam. Dediğiniz hocam, somuttan soyuta aslında onun yolunu gösteriyor bize bu şekilde. Evet. Çok şeydir, hoştur, anlamlıdır. Evet. Bir de hani derler ya hocam, yani kelam kelamullahın ilmidir. Yani aslında kelamın sistematikine, mantığına baktığın zaman da bunu görüyoruz. Yani bunu bir sistem, bir yöntem olarak benimsiyor. Yani böyle irtibatlandırdığım zaman çok anlamlı şeyler çıkıyor diye düşünüyorum yani. Evet. Evet. Ne yapıyor diyor bu adamlar? Şerri Ehrime'nin yani zulmetine nispet ediyorlar, karanlığına. Evet, Ehrimen kötülüğü yaratan Tanrı mecusilikte. Ve huve şeytanu ki o da şeytandır. Şeytana ifade eder. Vel hayra ila nuri rahmani. Hayrı da iyiliği de rahmanın ışığına nispet ediyorlar. Başka kim var? Teba'dil vesaniyine. Yani bu, bu bağlamda. Yani hadiseleri, olayları, eylemleri Allah'tan başkasına nispet edenler. Mecusiler örnek verdi, bir de başkalarını örnek veriyor. Kimdir o? Kebal din ve seni yine minel avam. Yani sıradan putçular. Evet. Yani böyle çok entelektüel bir seviyeye çıkamamış. Öyle diyorum. Doğru mu anlıyorum Kadir Hocam? <gülüyor> evet, evet. Avam <Baban> içindeki putçular. <gülüyor> evet. Yensibune Ba'dan asari Asar dediği zaman da sonuçlar, neticeler. Yani iz demek yani bir şeyin sonucunda ortaya çıkan şeyler evet. bunları bazı bu, bu tür şeyleri nispet ederler iler asnami kime? kutlara nispet ederler kema <gülüyor> akbarallahu subhanehu ve te'ala anhum bi kavlihi Allah-u Teala'nın şu sözünde haber verdiği gibi inne kulu illa' tarakem Bağdu aleyhine bi suin. illa yanılmıyorsam dikkat çekme anlamında müşrikler muhtemelen Hazreti Peygamber'e diyorlar. Tut suresinde geçiyor. Yani öyle anlaşılıyor ki işte bazı ilahlarımız seni çarpmış gibi bir şey var. Anlam anlam verilmiş verilmiş şeylerden de bakabilirsiniz. Müelliflerden. Evet. <gülüyor> Devam ediyoruz ve kesabi ile sabiler. Genelde bizim şeye yıldıza tapanlar şeklinde tercüme ediliyor. sabii Sabiiler ve Badil Müneddimine bazı ne diyelim işte yıldızcılar gök cisimleriyle ilgilenenler. Nasıl yapıyorlar onlar da? Haytu <gülüyor> yensibune Badil Atari ile el yani bu neticeleri gök cisimlerine yükseliyor. Yani o gök cisimleri böyle hareket ederken birbirlerini etkilerler. Yani o etkileri direkt gök cisimlerine yüklerler diyor. Lime fîhe minel envari. Yani onlardan gelen ışıklar bağlamında. Yani şimdi güneş mesela ne yapıyor? Dünyayı, gezegenleri ışıtıyor. İşte dünyada atmosfer var, atmosfer var, su var uygun bir ortam var, yani yaşamı besleyen en önemli nedir? Etkenlerden bir tanesidir mesela, bunun gibi. Subhanahu ve Teala Amma yüşrikûne Yüce Allah onların koşmuş oldukları bu şirklerden tamamen münezzehtir. Yani bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Allah'ın bunların kurduğu hayallerden tamamen veridir. Ve bazılarınki de bazılarının inkarı, küfrü de bir inkari ma ce'alallahu subhanehu inkarahu kufra. ki nasıldır? Allahü Teala'nın işte bir konuyu düşünün o konunun inkar edilmesini küfür olarak nitelemiş allah Teala. Tamam mı? Bu fiili yaparak İnkar edenler. Yani ne örnek verecek? Şey, Ahiret, ahiretin inkarını örnek verecek. Yani Kur'an'ın üç ana konusu var değil mi? Tevhid, nübüvvet, maat yani ahiret. Yani Allah kendisini imanla birlikte bu ahirete iman konusunu vurguluyor. Yani bunun inkarını kendisini inkar olarak da değerlendiriyor. Adam tamam ben Allah diye bir şey kabul ediyorum ama ahiret fikrini kabul etmiyor diyor mesela. Bunları kestiriyor. Yani ha Allah'ı inkar etmişsin, ha ahireti inkar etmişsin. Bu nevi bir takım da var. Ne gibi? İşte yeniden diriliş ve ehyâil mevta fî daril karari. karar yurdunda. Yani ahiret yurdunda ölülerin diriltilmesini inkar getirdi. Filozoflar Aklına bir şey geldi mi hocam? Hocam evet <gülüyor> <gülüyor> filozoflara gönderiyor herhalde. <gülüyor> Aha yani onlar ismali haşli kabul etmiyorlar diye mi? Yani. Evet. Doğru mu muhtemeldir hocam. Yani filozoflar çok çekmişler yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Halde <gülüyor> miktarı bak buraya kadar anlattığımız bu bu kadar şey kafi yeterlidir yani basiret sahibi olanlar, iç görü yani aklı başında olanlar yani sanki gözüyle görüyormuşçasına aklıyla görenler daha çok şey söyleyebiliriz bu insanlar için burada anlattığımız şeyler yani bu konuda yani Allah'ın varlığıyla ilgili yani Allah tek oldu çünkü o vurguyu yapmıştır hatırlarsanız ee, yani aslında allah Teala'nın e, ispat-ı vaciple uğraşmıyor diyor yani açıkçası. Ee, burada Ebu Hanife'nin ortaya koymaya çalıştığı şey nedir? Tevhid. Yani tevhid merkezi diyor. diyor. Dolayısıyla bu da yeter diyor bu kadar şey. Bu nedenle a'rabna hanil mukattimatil akliyetilleti Rabbet Han Nudaru Ala Sebilen İstihari. Dolayısıyla burada yani böyle bu konuda düşünen, kalem oynatan, fikir sahibi insanları yani işte açıklama, beyan etme şekiller yani metodolojik bir takım uygulamalarından hareketle ortaya koydukları akli öncüler ve akli ilkeler. Dolayısıyla bunlara burada yer vermeyeceğiz diyor. Yani bu kadar anlattığımız şey yeterlidir. Çok detaya de girmemizin bir anlamı yok demek istiyor. Ve mücmelu, biz bunun genelini söyleyelim. Genel, özet bir şekilde ifade edelim diyor. Enel aleme, alem hadis. Hadistir. Yani sonradan olmadır. Yani bizim kelamda bu hudus, Bunlar genel itibariyle zamani yani zamansal olarak ele alınır. Yani hareket noktası odur. Yani hadisten maksat nedir? yani Bu zaman insana nispetle olan bir şey. Sonradan olandır. Yani sonradan var edilendir. Ne demek? Varlığının başlangıcı olan demek. Başlangıcı bunların hepsi nedir? Zamansal. Hibana muhdesin, yani sonradan var edilmiş anlamında hadistir alem. Vucide badem, ademi yani ne demek sonradan var edilmek? Yokluktan var edilmek, yokluktan ortaya çıkıyor. Bu, bu vurgu vardır arkadaşlar. Özellikle yani bu e, genel itibariyle felsefeden ayıran noktalardan bir tanesidir yani bizdeki şey yokluktandır yani daha önce hiçbir şey yoktur, sadece e, Allah vardı şeklinde. Tabi yani bu özellikle antik felsefede falan yani Tanrıyla birlikte aslında varlık da vardı. Yani bu Eyyullah falan şeklinde de ibadet ediyorlar. Tabi yani bir felsefeci kadar bunu açıklamamız mümkün değil ama bildiğimiz kadarıyla e, bunu söyleyelim. Ya bizim filozoflar da daha farklı bir şekilde yorumluyorlar. Ee, yani biraz daha e, tevhidi ifade etme gayretiyle. Yani buradaki kıdemdir, e, kıdem falan bunu zamansal olarak almıyorlar, varlıksal olarak al alıyorlar. Yani Tanrı'nın varlığı varlıksal olarak önceliklidir, Zamansal bir şey değildir diye. Neyse bunların detaylarıyla çok fazla uğraşmıyorum. Bu Allahu Subhanahu. yani ve zalika el muht pardon Ve huwa muhtajun muhtisin. yani bu alem hadis olan bir şey. Hadisin en temel özelliği budur arkadaşlar. Bir ihtisas ediciye yani bir var ediciye muhtaçtır. Mevsufin bir sıfatil kıdem yani kadimlik niteliğiyle e, sıfatlanmış, vasıflanmış bir muhdise ihtiyacı var hadis olan. Ve zalikal muhtisu mujidul mevcut. Bu muhdiste kimdir? Yani varlığı var eden O Allahu Subhanahu. Bu da kimdir? Her şeyden münezzeh olan Allah-u Teala'dır. Hocam sen o anlattığın ya Sümeni hükümdarla ilgili bir hikaye evet o aklıma geldi yani. Evet. Güzel bir hikaye değil mi o? <gülüyor> Kesinlikle hocam yani senden öğrendik bu hikayeyi birçok yerde anlatıyorum yani. <gülüyor> ben de ilk öğrendiğimden beri her ders şeyden anlatıyorum her dönem yeri geldi. Allah razı olsun hocam. Yani kelamın önemini en iyi anlatan <gülüyor> evet. hikayelerden, hikayelerden birisi yani. Kema Yusiru İla İlehi Kavluu Taala. Yani Allah Teala'nın şu sözünü işaret ettiği gibi. Allahu Kaliqu Kulli Şeyin. Allah her şeyi yaratandır. Ve Kavlu yine şu sözünde olduğu gibi. İna Rabbukumullahu Lladi Kaliq al-Samawati wal-Ardafi Sitteti el Sizin Rabbiniz Yer, yeri ve gökleri altı günde yaratandır. Femen kale bir hidemil alem alemin kadim olduğunu söyleyen alemin kadim olduğunu söyleyen Favva kafir nedir? Kafir alemin kadim olduğunu söyleyen kafirdir. Sümme lemma sebete intihâul mevcudâti ilâ vâcibil vücudilidâtihi Şimdi sebete kelimesi arkadaşlar, hakikat gerçeklik kelimesiyle birebir irtibatlı kullandır. Yani sebete gerçekliğin ortaya çıkması, izhar olmasını ifade eder. Onun için e, bizim kelamcılar ve işte akli ilimlerle uğraşanlar özellikle e, sözlerinin gücünü delillerinin sağlamlığını ifade etmek için bu sebeti kökünden gelen ispat kelimesini kullanırlar. Yani gerçeğin de gerçekliğini göstermek diye ifade ederler. Şimdi yani bu kadar mevcudat yani yaratılanların var edilenlerin e, zatı itibariyle varlığı zorlu olan yani vacibül vücut buna ulaştığı ortaya çıktığına göre yani ulaştığı derken son nokta bulduğu demek şu yani bunların varoluşunun dayandığı nokta allah Teala'dır yani bu yaratılanları var edecek şey nedir? Bunlar gibi olmayan varlığı kendisinden olan. Tamam Başka bir varlığa muhtaç olmayan Allah'tır. Bu nokta ortaya çıktığına göre bu gerçeklik sabit olduğuna göre Vel adamu al-vadi bi muntani e, vacibül vücut için yokluğun imkansız olduğu ortaya çıktığına göre لِأَنَّ ma ثَبَتَ اِدَمُهُ اِسْتَحَالَ اَدَمُهُ Çünkü kadimliği sabit olanın yokluğu imkansızdır. Bu bir ilkedir diyor. Ha. Bunlar ortaya çıktığına göre lezime gerekir. Kevnuhu ezeliyen ebediyen. Allah Teala'nın varlığının ezeli ve ebedi olması gerekir. Yani başlangıçsız ve sonsuz olması gerekir. Hu kadim o kadimdir. La ebde li yani varlığının da başlangıcı yoktur. Tabii yani bu kavramlar noktasında birçok şeyler de var, tartışmalar da var. Yani adim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması anlamıyor. Evvel ahir diye ifade ediyoruz. Yani evvel olan odur, ahir olan odur. Hatta yani bu noktada kelamcılara da itiraz gelir yani. Siz niye bunu kullanıyorsunuz? Övvel yani, ve kelimesini kullanmak daha doğrudur diye. İbn Azim, Neyse. İbn evet İbn Hazım değil mi hocam? Evet İbn Hazım caiz değil diyor. Aynen. Ve bâkin Allah bak kadimdir. Varlığının başlangıcı yoktur. Ve bâkin sonsuzdur. La ahire li şuhudihi yani e, şahitliklerinin işte gördüklerinin e, yani şair, yani varlık e, aleminde oluşunun sonu yoktur. Allah'ın sonu yoktur. Sonsuz bir varlıktır. Seyerju manal kıdemi Yani öz itibariyle burada kıdemin anlamı beka, yani Allah hakkında kullandığımız kıdem ve beka kelimeleri esasında hangi kabildendir? İles sıfatı selbiyeti. Selbi sıfatlardandır. Yani selbi sıfatlar bağlamında zikredilir. Yani olumsuzlama yöntemi diyoruz arkadaşlar. Yani bak, ifadeyi kullanırken ne dedik? Kadim, başlangıcı olmayan yani beka baki sonu olmayan yani bir anlamda e, yaratılanlardan olmadığını ifade etme yöntemi selbi diye ifade ediyoruz bunu ve in attehuma bazıhum finn-nuti subutiyeti yani bazılar bazı alimler bu sıfatları e, subuti sıfatlar kapsamında söylese de kabule seb. Asbuti de aslında Allah'ın varlığını ortaya koyan sıfatlar demek. Yani, yani yaratılanlardan ayıran olumsuzlayan sıfatlar. Subuti de Allah'ın varlığını ortaya koyan sıfatlar. İşte Allah diridir. Allah işitendir, görendir gibi. lian ma'nal baqai fi haqqihi subhanahu Çünkü Allah hakkında kullandığımız beka kelimesinin anlamı nedir? Nefyu ademin lahiqin fi'l ebedi. Yani Allah için lahiq ulaşan, katılan demek. Yani ebette ulaşan yokluk. Yani ona ne diyelim? ilişen yokluk. Yani ne demek? Yok olmak demek aslında. Bu teknik bir ifade arkadaşlar. İşte böyle bir yokluğu nefyetmedir. Yani olumsuzlamadır. Yani Allah'a hiçbir şekilde yokluk ne yapmayacak, ilişmeyecektir. Keme yani şunun tam tersidir. Aynı kural ama tam tersi. Nedir o? Enel kıdeme. Kedem de ibaretun en Yani bu da şunu olumsuzlamadan ibarettir ademin sabitin sebaka önce gelmek yani onun önüne geçmek yani bir şeyin önüne yokluğun geçmesi demek şu bu da teknik bir Önceden yoktu demek anlamında til ezel yani ezelde onun önüne yokluk geçmemiştir. Yani yokluk söz konusu olmamıştır hiçbir şekilde. Yani ne başında ne sonunda Allah için hiçbir şekilde yokluk söz konusu olmamıştır diye burada ifade ediyor. Teyercü mânehumâ, dolayısıyla bunun iki manası yani bu ikisinin de manası, yani hedemin de, bekanın da manaları ilânefil adı. Hedefleri nedir bunların? Allah'tan yokluğu nefretmek, olumsuzlama. Yani Allah ve yokluk haşa kesinlikle ikisi bir araya gelemez demektir diye yani biraz amiyana tabirle ifade edecek olursak. Veliz da qalet Hocam bunu bilmiyorum. Doğru mu okuyorum? Yanlış mı okuyorum? Yani evet hocam bu turbişti bazen tur tur bişti diyorlar. Türkçede türpüştü diye, diye de görebilirsiniz. Yani bunu görünce türbüşon falan <gülüyor> biraz söylenmesi zor. E, vefatı evet. yanılmıyorsam 660'larda yani Razi'nin biraz sonrası. 661 diyor hocam. Heh, tamam. E, Razi bu biraz şey sonrasında... tarafından mı? Hocam bu türbüştü e, Hindistan tarafından mı? Evet, evet o taraflardan hocam. Ve Bu tamam. zatın şeyi mutekat diye bir şey var. Muhtekad ehlüsün. Muhtekad ehlüs. Muhtekad ehlüs. El mutekad. El mute ammit fil mutekad. Demi hocam? Bu da böyle bir. Yani. Bir mutek. Evet bu şekilde kısa bir eseri var. Bu eser hocam. Ehlüsünet ve kaidine dair. Çok geniş yayılıyor Osmanlı uleması da bu eseri çok yakinen tanıyorlar hmm. bu eseri bu İhlas grubu var ya hocam e, Buna çok eskiden 70'lerde olabilir e, Türkmüş Düştü hmm. Risalesi diye e, neşrediler hmm. hatta yakınlarda yeniden bir neşredildiğini gördüm yani yeni baskısını hmm. da gördüm fakat hani o ben sırasında incelemiştim o İhlas Vakfı'nın Neşri çok hatalarla doluydu. Yanlış okumalarla doluydu. Evet. E, aslı, eserin aslı Farsça. Hı hı. E, ama yani elimizde Türkçe şey de var. Önemi şuradan. Gerçekten e, bayağı etki sahası yayılıyor. Önemli bir hakayet eseri olarak kabul ediliyor. Osmanlı uleması da mesela atıklarda bulunur bu zaten. Ya buradan şunu da görüyoruz hocam. E, yani çok böyle alt kıtası veya sin tarafına çok atıfta bulunuyor. Evet evet. yani Mekke'de Mekke'de yaşaması itibariyle muhtemelen hac için geliyorlar. Onlarla çok diyalog halinde. Onu da, Hocam, da göstermiş o. E, bu 4-3'ü esas önemli kılan şu. Bu kadar meşhur yapan İmam Rabbani'nin eee ehli hizmetle kainini Doğru bir şekilde öğrenmek isteyen Türk Üçlü Risale'sine, akayet kitabına baksın şeklindeki bir ifadesi var mektubatında falan. Biliyorsun İmam hmm. Rabbani çok tesir etmiş evet. bizzat. Yani Osmanlı ya da sonraki dönemde oradan gelen halifeler yolu çok tesir etmiş biri. Yani Türk orada yazdığı bir eserin hmm. e, buralara gelip bu kadar meşhur olmasının bir sebebi de odur. İmam Rabbani'nin bu eseri ölmesidir. Hmm, ee, onun üzerinden e, biliyorsun zaten hani <gülüyor> nafsi bendi Osmanlı'da geç giren ama en yaygın olan tarikat. Hmm. E, o yolda da Türküştürü Risalesi de e, girmiş görünüyor. Doğru. Eyvallah hocam. Yani baya e, ya bu tür eserleri okumak çok faydalı oluyor hocam. Evet. Yani literatüre ilişkin çok geniş bilgiler veriyor. Evet. E, diyor ki bu nedenle türbüştü mutekat isimdense fi mutekedih diyor ki inel mevcude vel kadime yani mevcut varlık yani varlıkın vel kadime kadim min esma'iz zati e, zati isimlerdendir zat diye ifade Evet şimdi geldik Ma yecibu alal mükellefi en yakûlahu evet, mükellef olanın yani insanın şöyle demesi gerekir sözüne geldik İmam Azam'ın bu sözü. Galal imamu İmam bu anife diyor ki yecibu gerekir. Ey yavruldu fardan ayna yani bu gerekir farz ayındır yani her müminin, her Müslümanın yapması gereken bir şey. Badema ne zaman yapacak bunu? يَحْسُلُوا ilmen يَطِينِيًّا yakini bir bilgi ortaya çıktıktan sonra yani ilk önce insan bilecek yani Allah'ın bir olduğunu bilecek ve ondan sonra ne yapacak? işte iman ve ikrar onu söyleyecek. En يَكُولَ demesi yani her mükellef o dilini lima fi yani mükellefin sorumlu olan kimsenin dilinin kalbindekine mutabık olarak söylemesi gerekir yani dil ile kalp birbirini yalanlamayacak diyor amen tu billahi yani bir nevi şunu demek istiyor yani kalbiyle, dili aynı anda bunu söylüyor. Ve fihi iş'ar. Yani burada bir bildirim, bir açıklama, bir gösterme vardır. Nedir o? Bi ennel itirare lehu itibarun ala hilafin fi ennehu şatrun bil iman. Şimdi burayı topluca verelim. E, şatır yarı anlamında kullanıyoruz. Yön, taraf, istikamet anlamları var. Yani burada şunu demek istiyor. Yani bu ikrarın imanın bir parçası, imanın yarısı olduğuna dair bir tartışma da var. Yani i̇krar yani hani şeyde olur ya tabii daha sonraki ulema özellikle iman nedir? Tasdik demişler. de nerede olur? kalpte olur. Ama yani bazı alimlerde ikrarı e, imanın ayrılmaz bir parçası olarak, şartı olarak ne yaparlar? Görürler. Bu tartışmaya işaret edilir. İlla'inlehu burada şunu zikretmek gerekir ki yes yani kutu ikrar bazı durumlarda düşer. Yani bazı durumlarda olmayabilir. Ev Şartın ya veya bu ikram şöyle bir şarttır: Li icra ahkamı iman. Yani imanın hükümlerinin icrası için bir şart. Yani bir nevi buna e, şey de söyleyebiliriz. Yani toplumsal kimlik. Onu da eklemek mümkün burada. E, yani iman eden bir kişinin yapması gereken fiiller vardır. Öyle değil mi? Yani bu fiillerin Geçerli olabilmesi için kema'u muqarrabın yani e, sistematik olarak ifade edildiği üzere indel ayet, yani bazı önde gelen alimlerin söylemiş olduğu, yani onların ne diyelim varmış olduğu sonuca göre imanın hükümlerinin icrası için bir şarttır. Ney ikrar? Vahve al-murbiyyu anil Şimdi İmamdan bu yönde yani İmam Maturidi'den bu yönde bir rivayet vardır. Ve ileyhi zeba'l Maturidi Yani İmam Maturidi de bu görüşü benimsemiştir. Ve huvel asahu in'el Eş'arîye. İmam Eş'arî'nin nezdinde de doğru olan görüş budur. Yani ikrar e, nedir bir anlamda imana dair hükümlerin gerçekleştirilmesi için gereken bir Şart bir öshat ve yüce yiduhu kabluh yani Allah şu şüsesinde bunu teyit etmektedir. Öyle i̇şte ki, fi qulubihimul imanat onlar kalplerinde iman yazılanlardır. Ve Kâl al-Bezdaviyu dedi ki, men sattaka bi kalbihi ve terakkel beyan min gayri üzrin. yani kim kalbiyle tasdik eder ama herhangi bir özür olmaksızın yani herhangi bir sıkıntı olmaksızın bunu beyan etmezse tam kalbinde tasdik var ama yani bir baskı yok başka bir şey yok durduk yere adam bunu diliyle beyan etmiyor Böyle beyan etmez ise bu adam mümin olmaz. Ve hâze mezhâbul muhakkikîne min minel fukahâin. Yani şimdi bu muhakkik kelimesinin tam bir Türkçe karşılığını bulamıyorum arkadaşlar. Onun için öyle bir şey ifade etmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Yani muhakkiklik ilimde ileri gitmeyi ifade eder. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir şeyin hakikatini, gerçekliğini görmeyi ve o gerçekliği sistematik bir şekilde ifade etmeyi ifade eder. Tahkik. Yani ilimde çok ileri bir seviyeyi ifade eder. Diyor ki fakihlerin ehli tahkikinin görüşü de böyledir. Yani bu bizim şeylere, Hanefi Fukaya'ya işaret ediyor abi Değil mi? Hadir hocam. Evet, evet hocam. Ve fi kelamihi, yani onun sözünde muhtemelen e, İmam-ı Azam'ın sözünü kastediyor. İşaretim evet. ila ademik iştirati lafzı eşhedü. Yani burada şuna işaret vardır. Yani eşhedü lafzının şart olmamasına bir işaret var. Eşhedü. Haysu lem yefoli yecib en teşhede benni amentu billah yani şöyle demedi diyor yani şöyle şehadet etmesi iman ettim diye şehadet etmesi gerekir diye bir şey, bir şey söylemedi diyor ayecib en ya dedi diyor Yeşhede demedi diyor bak dikkat evet. ee, khilafen, yani şunların zıttına kimdir onlar demen şarratuhu min el yani şafillerden bazıları bunu şart koşuyor. Eşhedi ifadesi. Eşhed olmazsa olmaz diyor. Müsteden müsteden li ne vesselam Hazreti Peygamberin şu sözünü delil getirerek eşhedi de şarttır diyorlar. Ummetu en uqatila nase yani insanlarla savaşmakla emrol emrolundum. Hatta yeşhedu en la ilahe illa yani Allah'tan başlayıp ilahum var. Şeharetlik edene kadar. Onlar buna dayanarak ne diyorlar? Eşhedû ibaresinin de getirilmesi gerekir. Diyorlar. Fakat ne var ki şöyle de bir rivayet var. Ennehu da'fî rivayetini Başka bir rivayet de şöyle. Hakkâ yabûlû La ilahe illallah. La ilahe illallah diyene kadar. Dolayısıyla bizim imam diyor, imam azam bu yakulu ifadesini dikkate alarak kullanıyor diyor. Vel mana, dolayısıyla burada mana nedir? Sattakte muterife yani muterif, itiraf etmek değil, yani kabullenmek içten, gönülden kabullenmek anlamında. İtiraftu billahi mesela Allah'a samimi olarak bağlandım anlamındadır. Bi vücudillahi Subhanahu ve tevahhudihi fî zâti. Yani mana ne oluyor? Ben allah Teala'nın her şeyden münezzeh varlığını ve zatında birliğini ve teferrüdihi fî sıfatihi sıfatlarında da birliğini gönülden bir şekilde kabul ediyorum. Buna iman ediyorum diye ifade ediyor evet, e, demek. şöyle müsaade ne olursa arkadaşlar Hanefilik içindeki bu konudaki ihtilaf şöyle özetlemek istiyorum şimdi Hı -hı. Hanefiler şurada ihtilaf ediyorlar tasdik esastır da e, ikrar imanın şatrı mıdır şartı mıdır şatrı derseniz e, yarısı olur. Yani tasdik bir yarısı, ikrar bir yarısı olur. Böylece e, ikrar ayrılmaz bir parça olur. İkrarla iman tamamlanmış olur. Şimdi Ezdevî'nin, Serahsi'nin, bu gibi fakih Hanefilerin e, görüşü, Ebu Hanife'nin de e, ikrarı imanın şatrı olarak saydığı yönündedir. Hatta o yüzden de ufuk Ekber'deki ibarede de işte o Ebu Hanife diyor ki, bu en yakul ediyor. Yani orada kavli kullanıyor, özellikle diyorlar. O yüzden Ebu bu Hanife ikrarı imandan saydı diyorlar. O Feslevi'nin görüşünü de vermişti. Buradaki esas vurgu biraz da özürsüz olarak söylemeni <gülüyor> caiz olmayacağını vurdu. Ama İmam Maturidi gibi kelamcı hanefiler de. Ebu Hanife'den bir başka rivayeti alarak e, ikrarın şart olduğunu, şartır değil de şart olduğunu söylüyorlar. Şart şeydir, biliyorsunuz namazın bir rükünleri vardı, bir şartları vardır. Rükün içindekilerdir, onlardan bir eksik olsa namaz olmaz. Ama şart namaz ibadetini e, etkileyen bir şey değildir ama namazın gerçekleşmesi için dış e, gerekliliklerdir. Mesela vaktin girmesi gerek. Siz namaz kıldınız, namazınız olmuştur. Ama vakit girmeden kılmışsanız öyle namazı diyelim olmamıştır, onun gibidir. Yani şartla şartla biraz ayırmak için söylüyorum. Hazırlayıcı ön gereklilik gibi düşünüyorsunuz. <gülüyor> aynen öyle, aynen. O dış gereklilik olmazsa bu da başlamış olmuyor. Yani ibadet gerçekleşmiş olmuyor. Şimdi esas Hanefiler içerisinde... Ayırılan nokta işte bu ikrar, imanın şatrı mıdır, şartı mıdır? Bu fakih çizgisi, tezlevi, rahsi çizgisi şatrı olduğunu, Ebu Hanife'nin de özellikle onu vurguladığını söylüyorlar. E, bu eş şeh şehideyle kavl, e, şu e, farklılığı da orada, yani eş şey olarak düşünmeli, Türkçe'de kabullenmek, benimsemek olarak da düşünebiliriz. Bu kerramiler de o zaman hocam mesela bu hadise vurgu yaparlar. Onlara göre de iman sözdür. Eee evet. Hazreti Peygamber dedi ki insanlar la ila ila deyinceye kadar bunu benimseyinceye kadar değil. Bunu evet. tasdik edinceye kadar değil. Deyinceye kadar savaşmakla memnundur. O yüzden iman e, sözdür diyorlar. Biliyorsun kerramiler de Hanefi grubu içerisinde sayılır. Aynen bu e, evet, gerillendirmeyi evet. onlar da kullanıyorlar evet. bir, bir de hocam eyvallah çok e, konuyu güzel özetlediniz hocam çok sistematik e, yani 5 eser, eserde de el iman, huvel ikraru ve tasdik şeklinde evet. de geçiyor hocam evet. yani muhtemelen oraya da işaret ederek evet. o tür şeyler kullanarak onu vurguluyorlar Hı -hı. evet ve melâiketihi Arkadaşlar sıkıldınız mı? Yoruldunuz mu? Hayır hocam. Yani bir, bir, bir madde daha okuyalım bende. Diğer sayfaya geçelim. Ondan sonra bakarız artık. Bir ee, var mı? Kadir hocam. Geçen, geçen hafta iş vardı. Hocam bu hafta da iki buçuk daha ayrılmam gerekiyor. <gülüyor> tamam. Tamam o zaman karşı Başka sayfaya, sayfaya geçip Bakalım hocam o zaman. Ve melaiketik. Yani meleklerine iman. Bi anhum mukarramun ibadun mukarramune. Yani bunlar Allah'ın değerli kıldığı kullarıdır. La yisbiqunehu bil kavli. Allah'ın sözünün üstüne söz söylemeyen değerli kulları. Yani saygısızlık etmeyen, ona karşı olmayan, karşı durmayan kulları vehum bi Allah'ın emri neyse onu yapar. Onun dışında hiçbir şey yapmazlar. Ve annahum ma'sûmûne ve la Onlar yani günahsızdır. Yani ne demek? Günah işleme tabiatıyla yaratılmamışlar. Günah işlemezler. Ve munazzahûne anis an sıfati zükûriyyeti yani erkeklikleri yok. Bundan mülezzet derken yani erkeklik nitelikleri yoktur. Ve nâtil unusiyeti, dişilik nitelikleri de yok. Vakat inkar Allahu fi ala Allah Teala kitabında şöylelerini ne yapar? İnkar eder. Yani kabul etmez mekal şöyle diyor innahum banatullahi haythu yani ayeti de geçti üzere bu melekler Allah'ın kızlarıdır diyen heriflerin sözlerinden Allah nefret eder. Bunları kesinlikle kabul etmez. Ve ja'alul malaikete inasa yani bu adamlar melekleri Allah katındaki, rahmanın katında olan dişiler e, olarak gördüler. Böyle kabul ettiler. Eşşehidû hergahum. Yani tam amiyene tabirle ifade edilecek, yani çok güzel açıklayacağız. Dile namussuzlar. Siz onların yaratılmasına şahit oldunuz? Değil mi? Kadir Özel. Evet, evet hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani tam tam ucuk oturuyor yani o ifade. Tetukte bu Yani bu yaptığınız şeyler kaydediliyor. Tamam. Ve yüz bundan sorulacaksınız. Ve yine Allah Teala şöyle buyurmuş: Astaf al-Banati banati Ale al Ya bu nasıl bir şey ya? Yani ben Erkekler dururken kızları seçmiş. Mâ keyfe tahkümûn. Bu ne garip ne saçma sapan şeyler veriyorsunuz. Hükümler veriyorsunuz. Yani onların yaptıkları şeyler şeylerin ne kadar saçma olduğunu burada ne yapıyor? allah Teala ifade evet, ediyor. Ben bu ayetliklerime çok hoşuma gider. Şöyle ne? şimdi e, bunlar kız çocuklarını biliyorsunuz bu e, fakir görüyorlar kız çocuğu doğduğu zaman üzülüyor başına kaldımdı diyor vesaire değer vermiyorlar ama beklendi Allah'ın kızları diyorlar şimdi Allah böyle diyor yani değer vermediklerinizi bana veriyorsunuz atıyorsunuz ya. sizin kendi kriterleriniz içerisinde değer vermediğinizi bana veriyorsunuz değer verdiğiniz kendinize alıyorsun bu nasıl bir birleştirme? bir de Allah'a iniyoruz diyorsunuz, sen sen Rabbimisin diyorsun kendi tam iç mantıklarında tam. onları e, çelişkiye vuracağı düşürme e, şekli benim hoşuma gidiyor. Yani. Aynen yani tam bir saçmalık yani insan ilah olarak tanıdığına yani e, en yani en büyük ihtiramı göstermek zorunda. değil mi? Yani kendisine veya sevdiğine verdiği değerden daha fazla bir değer vermesi lazım. Sizinki saçma sapan diyor yani. Evet. Böyle şey mi olur diyor. Evet. <gülüyor> Aynen. Çok hoş ifadeler yani. Evet. Ve zükkera fil cevahiri fil usulü Yani burada anlattığımız şeyler diyor. Cevahir fil usulü isimli eserde de geçiyor diyor. Değil mi? İyicininmiş hocam diye. Evet. İyicinin. Ee, ennel melaikete. Melekler leysen lehum hazzun min na'imin jinane yani nimetlerü böyle cennet nimetlerinden bir tatzek alma durumları yoktur. velamin ruyetir rahmani yani onlar Allahu Teala'yı görme e, nimetinden nimetini de tatmayacaklar. Keza fi şerh el-Konaviye li Bu bizim Ebu Bereket Nesefi'de hocam Ümmetin tesefi diyor ya. Evet evet. Bu Konevi'ye bakıyorum da bu Konevi. Evet. Şey Aksaray mi bu? Konevi diyor bilmiyorum hocam. 570. <gülüyor> Cemalettin yapıyor. Tamam hocam ben bir bakarak. Ha yani bu tesefinin ümdesine eee Şeh yazan Konevi'nin şerhinde bu konu geçer diyor anlatılır Ve zekera eden yine o zikretmiştir ki ennu melekler ecsamun latifetun hevaiyyet böyle çok hoş ne diyelim böyle ne katı ne böyle sulu sıvı öyle bir şey değil böyle havasal bir şeyleri vardır cisimleri vardır tukattiru alet teşekkuli bi eşkâlin muhtelif. Farklı farklı şekillere girebilirler, böyle bir yetenekleri vardır. Uli, ve ruba, ve ruba, yani onların kanatları var. İki ikili kanatlar, üçlü kanatlar, dörtlü kanatlar. Mesken onların meskelleri, yerleşik oldukları yer neresidir? Semavatu semalardır. Ey meskenu mu'zâmihim. Yani şöyle de anlaşılabilir. Yani çoğunluğunun meskeni orasıdır veya yüce meskenleri de olabilir. Bilmiyorum Kadir hocam. Sen ne dersin? Çoğunluk Değil. olsa gerek hocam. Hani Yerde olan melekler de var. Çoğunluğunun evet. meskeni göklerdir. Evet. Kale dedi ki bu haza qaul ekle'l muslim muslimina yani muslimanların çoğu bu şekilde düşünmektedir ve kutubihi kitaplarına iman يعني الله el munazzalatu min inde yani Allah tarafından gelen kitaplarına gibi وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِّينِ فِي عَدَدِيهَا Yani sayısını burada sınırlayamayacağımız kadar. Bizim bildiğimiz yani işte bu dört kitap Ve bazı suflardan bahsediliyor. Yani buradan şu anlamı da çıkarıyoruz ya yani bunlardan başka Allah'ın gönderdiği kitaplarda olabilir. Yanılıyor muyum Kadir hocam? Yok öyle, öyle hocam. وَرُسُولِهِ <gülüyor> peygamberlerine iman ey cemi'i enbiya'yı yani bütün peygamberler burada kast edilmiyor min ennehu umira bitebliğî risaleti emre yani bu çok önemli bir yani burada e, davetini tebliğ etmekle emredilmiş olsun veya olmaz yani bu şey e, tebliğ ile emredilen de vardır emredilmeyen de var, vardır ha, yani bütün peygamberleri kapsayan e, bir isimdir yani, kapsayan bir isimdir yani burada İmam-ı Azam'ın sözünden şu anlaşılıyor, zahirinden şu anlaşılıyor teradefen en nebiyya ve resul yani Nebi ve Resul kelimelerini eş anlamlı olarak kullanılıyor. Kemahta i̇bn İbnül Hüman yani İbnül i da tercih ettiği şey budur. İlla enne, fakat şu var ki el-cumhura ala ma tettemne, yani bizim e, sunduğumuz üzere, anlattığımız üzere min enne resule tehasfu minen nebi yani fi tahkikül meram yani meramın amacın tam anlamıyla ortaya çıkması bakımından Resul kavramı Nebi kavramından daha hastır daha özeldir yani e, ne diyelim anlam kümesi daha dardır velenu'iyyunu adeden yani biz burada herhangi bir sayı belirtmiyoruz peygamberler hakkında لِأَلَّا يَدْخُلَ ف۪يهِمْ men لَيْسَ مِنْهُ Çünkü yani adam peygamber değildir ama sanki onu peygambermiş gibi bilme tehlikesi var. Dolayısıyla bir sayı ifade etmiyoruz diyor. Ya يَخُجَ مِنْهُ men huwa مِنْهُ Ya adam peygamberdir ama biz onu peygamber olarak kabul etmemiş olabiliriz. Dolayısıyla e, tehlikeye atmamak lazım olayı diyor. Her an ayak kayabilir. Onun için herhangi bir sayı verir ve tertiy bu dene yani bu üç arasındaki sıralama İşte meleğe kütüp ve rusul böyle bir sıralama bir itibar yani şu itibarlar yapılan bir sıralamadır ''Ennel meleğe te ye kune yani melekler kitabı getiriyor ilk önce getiren sonra getirilen getirilen şey ve kime getiriliyor? Böyle bir sıralama. Ye el melekate bak sıralamayı görüyoruz zaten. Enle melaikete birinci yetuna bil kutubi kitapları, ikinci ile rusul. Peygamberlere getiriyor. Üçüncü. Böyle bir sıralama. Ve illa ya yani şunu da ifade edelim burada. Sen kutubu ensalu min el bil icmaen. Yani bu ile sabittir kitaplar meleklerden daha değerlidir çünkü bunlar kelamullahi min geylinizen tartışmasız Allah'ın kelamıdır Allah'ın kelamı daha değerlidir meleklerden daha değerlidir diye ifade ediyor.